Herkese merhaba. Sesim ve görüntüm geliyor mu acaba? Evet, duyuluyor. Evet, geliyor zaten. Süper. Ee, tam zamanında başlayalım. Öncelikle teşekkür ederiz katıldığınız için. Biliyoruz ki e, çok fazla e, her gün e, webinar düzenleniyor. O kadar çok geliyor ki hepsine katılmak zaten mümkün değil. E, birçoğu da e, Sadece ürün anlatımından ibaret. Ee, böyle günlerde 50 kişinin bir site toplaması önemli. Çok teşekkür ederiz zamanınız için. Ee, çok zaman kaybetmeden hızlıca e, anlatmaya çalışacağım e, bugün ne yapacağımızı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, biraz kalabalığız. 50, 50, 50 kişiyiz 50 60, 60 65 kişi olacağız. O yüzden mikrofonla soru alamayacağız. O zaman çok e, kontrolü oluyor. Lütfen sorularınızı chat penceresine yazın. Biz oradan okuyup cevaplamaya çalışacağız sizi. Bugün iki kişiyiz. Evde tek başımıza çalıştığımız için 2-3 tane motor kullanma imkanımız limitli oluyor. O yüzden iki kişiyi sunum, yap sunum yapmak daha verimli oluyor. Soruları görüp gerektiğinde sunumu bölmek adına. Ben önce bir 4-5 slide'lık sekart hakkında giriş sunumu yapmaya çalışacağım. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Nebula Bilişim'in genel müdürü ve kurucu ortağıyım. Nebula Bilişim İstanbul'da kurulan ilk bilgi günden güvenliği firması. 2005 yılında kurduk şirketimizi. Sekar'da son dönemde satın aldık. Ben çok fazla konuşacağım. Ağırlıklı teknik tarafta Caner konuşacak. Ona bırakayım mikrofonu. Merhaba herkese. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Ben de ismim Can Erdağlı. Nebula Bilişim'de teknik operasyonlardan sorumlu yönetici ortağım. Aynı zamanda size bugün anlatacağımız Sekart çözümümüzle ilgili de ürün sorumlusuyum. Serkan Bey'in belirttiği gibi ben de size ürünün teknik detaylarını anlatıyor olacağım. Kısaca sunumlarla ve kısa videolarla bunları devam ettiriyor olacağız ve detaylarına giriyor olacağız. Hızlıca başlıyorum. Ee, Secart'ın hikayesi nedir? Secart ismi Security Hardening'den gelen bir Türk şirketi. Kurulmuş, ürün geliştirmiş, ee, çeşitli müşterilerde çalıştırmış. E, bizim Secart'la tanışmamız 2019'un ikinci yarısından sonra oldu. E, bizi tanıyanlar biriler, beyaz şapkesinde bir bilgi güvenliği konferans serimiz var bizim. Secart'la tanıştıktan sonra yerli ürünleri desteklemek adına Secart'a orada bir sunum sağladık. Müşteriler, katılımcılardan da iyi bir feedback aldık. Daha sonra iletişimimiz geçti ve Secart firmasını satın almaya karar verdik. Geçtiğimiz iki hafta önce de duyurusunu yaptık. Bundan sonra Secart ürünleri ne bulanı satış ekibi ve teknik ekibinin yönetiminde olacak. Keza şirkette bizim yönetimimizde artık. Evet. Sekar birazcık farklı bir ürün. Piyasanın pek bildiği türde bir ürün değil aslında. Piyasanın bildiği 4-5 ürünün kombine edilmiş hali ama piyasada yapılmayan işleri de yapıyor. Bunların en önemlisi device hardening. Ben temel fonksiyonları anlatmaya çalışacağım. Caner benden sonra daha teknik sorumlar yapacak. Device hardening ile yaptığımız şey A cihazlarının Sekar öncelikle bir A güvenliği ürünü onu söyleyeyim. A cihazlarının A cihaz dediğimizde şu an için router ve switchler. E, kapsamamızda e, konfigürasyonlarını okuyup e, Center of Internet Security benchmarklarına göre, CIS benchmarklara diyoruz biz buna Caner Defender gösterecek size e, güvenlik e, denetimini yapıp zaaf bulunan konfigürasyonlarının tespit edilmesi e, zaaflar hakkında bir scoring üretilmesi yüzde kaç güvenliyiz veya değiliz gibi artı zafiyetlerin CLI öğrenmeye gerek kalmadan otomatik kapatılması ile alakalı bir modül. Device hardening modülü. E, şirketin ismi de temelde Security hardening'den geliyor. Buradan geliyor. E, en çarpıcı özelliği bu. Buna benzer ürünlerde e, bir benchmark security check yok. Yurt dışında satılan birkaç unik üründe, sadece o iş yapan üründe e, bu fonksiyonlar var ama düzeltme fonksiyonu yok da. Ve puanlama sisteminde de çeşitli eksiklikler var. Caner e, pasif cihaz, pasif e, konulardan bahsedecektir. İkinci önemli modül device security. E, device Security kabaca şöyle tarif etmeye çalışayım. A cihazlarının e, güvenliği konusunda iki tane temel problem var. Bir tanesi availability yani network'ün çalışmaya devam etmesi performans olarak çalışmaya devam etmesi kesilmemesi. İkincisi network'tan kaynaklı veri sızıntısının engellenmesi. E, bunlar iki temel örnek verecek olursak e, availability atakları ağırlıklı full ataklarıdır. İşte simple fload atakları gibi, ICMP-FLOAD atakları gibi network'ü durdurmaya, yormaya yönelik ataklar. Bir de SPOOFING gibi network'teki verileri, veritektörde ulaşmakta olan verileri okumaya çalışan ataklar var. Device Security başlığı altında biz bunların, bunların neden olan konfigürasyonları tespit edip yine CLI öğrenmeden kapatma olanağı sunuyoruz. Üçüncü güvenlik konumuz device vulnerability. Cihazların üzerinde çalışmakta olan iOS ve Firmware e, versiyonlarını okuyup NIST database'inden cihazın üzerinde bulunan zafiyetleri çekebiliyoruz. E, bunları raporlayabiliyoruz. Detayını yemiyorum. Caner gösterecek yine. Önemli fonksiyonlarımızdan bir tanesi de Privilege Account Management. E, biliyorsunuz binlerce switch veya router olduğu zaman genelde shared account'lar kullanılıyor. E, s içerisinde e, Centrify gibi, CyberArk gibi bir PEM ürünü kullanmaya gerek bırakmayacak bir PEM modülü var. E, network Administrator'larımıza Secart üzerinden açılmış kullanıcılar yaratarak cihazlara Secart üzerinden erişim sağlayabiliyoruz. Cihazların şifrelerini de hiç kimseye söyleyemiyoruz. Network Administrator'ın hesabını kapattığımızda cihaz erişimleri otomatik olarak duruyor. Yapılan bütün e, çalışmalar da normal olarak e, log ediliyor, kayıt altına alınıyor. Device Management tarafında e, buna birazcık Network Configuration Management'a denk gelen bir modül diyebiliriz. Hem konfigürasyon değişikliklerinin denetimlerini yapabiliyoruz, hem işletim sistemlerinin upgrade işlemlerini yapabiliyoruz, hem de cihaz konfigürasyonlarının yedeklenmesini ve restore edilmesi işlemlerini yapıyoruz. Son olarak device monitoring tarafımız var. Device monitoring de klasik olarak cihazların CPU durumları, RAM durumları, portların up-down durumları gibi monitör işlevlerine sahibiz. Burada güzel bir fonksiyon var. Sanırım bunun içinde bir video ekledi Caner. E, nok veya sok CCTV dediğimiz bir özellik var. E, neticede bütün bu nok e, operasyonları ve güvenlik operasyonlarını izlememiz gerekiyor. Sizin hala hazırda bulunan ekranlarınıza e, yansıtmaya hazır tasarlanmış dashboardlar var. CCTV dashboardları var. Bunlar administratorlar, yöneticiler tarafından kolayca değiştirilebiliyor. E, böylece hem güvenlik anlamında hem network anlamında sisteminizi izlemeyi kolaylaştırıyoruz. Ee, yine bu canelenin sunumunda yer alan bir şey ama ben özellikle koymak istedim ee, benim bakış açıma çok uyduğu için ee, bu iki tane cihazın e, hardening ve security skorlarını gösteriyor. Üstte hardening altta security var. Ee, Hardening'de yapılan şey gibi video konfigürasyonu okuyor CIS Benchmarkına göre. Diyor ki bu cihazın güvenlik oranı %40 e, çünkü birçok konfigürasyon e, Centro of Internet Security Benchmarkına göre doğru yapılmamış. Secad'da bunu gördükten sonra e, bunların düzeltmelerini CLL öğrenmeye gerek kalmadan yapıyoruz. Örneklerini göstereceğiz. Ve her değişiklikten sonra skorumuz güncelleniyor ve biz bunu bir timeline üzerinde izleyebiliyoruz. E, alt tarafta da yine security tarafının e, şeyini görüyorsunuz. Timeline'a binlenmiş skor sorusunu görüyorsunuz. Dolayısıyla sadece network operasyoncuları için değil, güvenlik izleyicileri için de önemli bir çıktı. Secart. Toparlayacak olursam ne sunuyoruz? E, cihaz güvenliği. E, Secart'ın birinci görevi bu. E, cihazlar üzerindeki scoringler, hardingler zafiyetlerin tespiti ve kapatılması Final Web arkayı tabii ki. E, cihaz yönetimi Configuration Management, konfigürasyon e, Backuplanması, Restorelanması vesaire gibi cihaz yönetimi fonksiyonları. Ağ izleme, Alarm Management, bizim e, Secart'ın içerisinde hala hazırda bir bir Syslog var. Bütün cihazlardan Syslog'u merkezi bir yere toplayıp e, yönetim fonksiyonlarını iş, işletip isterseniz buradan CM'lerinize veya diğer ürünlerinize e, göndermeye devam edebiliyorsunuz. Noxy CTV üzerinden biraz bahsetmiştim. Ve cihazların sağlık durumunu izleyebiliyoruz. Multi-Vendor yönetim e, yine oldukça iddialı ve iyi çalışan bir sistem. E, konfigürasyonları cihazlara gönderirken sinyal bilmemize gerek kalmıyor. E, esasen sekat hangi cihazın hangi AVS'inin hangi sürümde hangi komutları kullandığını biliyor. Biz e, buradan merkezden sadece bir GUI üzerinden komut gönderiyoruz. Örneğin SSH timeout 30 saniye olsun diyoruz. E, Secart bütün cihazları onların, onların anlayabileceği dilde e, otomatik komutları üretiyor ve e, gönderiyor. Dolayısıyla çok düşük deneyime sahip e, network adminler bile ilgili konfigürasyonları herhangi bir risk almadan yapabiliyorlar. Son olarak merkezin yönetimi ve hesap güvenliği Privilege Access Management'dan bahsettiğim Two-Factor Authentication support'umuz var. Active Directory Authentication desteğimiz de var. Böylelikle cihazlara erişimlerde güçlü kimlik doğrulama ve kimlik doğrulama sonrasında da gerekli bütün kayıtların temin edilmesini sağlıyoruz. Caner'in teknik sunumundan sonra biraz daha netleşecektir. Ben sorularınızı okumaya buradan devam edeceğim. Her modül arasında bölmeye çalışacağım Caner'i. Eğer onunla alakalı bir soru varsa sıcakken cevaplamaya çalışacağız. Sunum bittiğinde sizden de ricalarımız olacak. Bir sonraki adımda neler yapabiliriz? Secart'ın ve Nebula Bilişim'in sosyal medya hesaplarını izlemenizi rica ediyoruz. Zira ürünün fonksiyonları için videolar hazırlanmaya başlandı. Bunlar sosyal medyada yayınlanacak. Daha hızlı takip edebilmeniz için, bizi takip etmeniz bizim için önemli. SEKART.com web sitemizi incelemenizi ve data sheetimizi download etmenizi istiyoruz sunumların sonuna doğru ben buradan data sheeti size göndermeye çalışacağım diğer yandan. sekart.com şu an yenileniyor ama mevcut sitesi de temel bilgi verebilecek düzeyde. Eğer ürüne ilgi duyarsanız demo, POC veya fiyat teklifi gibi taleplerinizi satış etni bulabilişim komitere e-posta adresimize göndermenizi rica edeceğim. Bir de sekart'ı tanıdıklarınıza anlatmanızı rica ediyoruz. Bu birazcık daha beşeri bir rica. Çünkü bu özel device hardinlik ve sıkılaştırma tarafı Piyasada pek bilinen ve uygulanan şeyler değil. Dünyada bunu yapan çok çok az vendor var. E, bizim kadar kapsamlı yapan yok. E, bilinen bir konu olmadığı için e, biraz kulaktan kulağa yayılmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. O yüzden yardımlarınızı rica ediyoruz. Diyorum ve e, sözü cöndere bırakıyorum. E, tamamdır. Ben de ekranıma hemen paylaşıyorum. Ekranım görülebiliyor herhalde, değil mi? Sesimden etkiledi. Görüldüğü ya. Tamam. Ee, şimdi Serkan Bey biraz bahsetti. Biz de, e, ben de e, işin biraz teknik tarafıyla ilgili sizlere bilgilendirmelerini detaylı olarak yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda da biraz önce bahsettiğim gibi kısa videolar var. E, o videolar üzerinde de e, ürünün arayüzde bu konfigürasyonları nasıl e, düzenlediği ile ilgili e, detayları da görsel olarak göstermeye çalışacağım. Öncelikle yani ilk modülümüz device hardening. Device hardening bildiğiniz gibi bir e, güvenlik katılaştırması. Biz burada A cihazlarındaki güvenlik katılaştırmalarına odaklanıyoruz e, Ve bunu yaparken e, Center of Internet Security'nin yayınlamış olduğu benchmark'ları baz alıyoruz. E, çeşitli üreticilerin kendilerinin Cisco gibi, Huawei gibi, e, HP gibi çeşitli üreticilerin kendi hardening dokümanları var. Bunlarla ilgili yönlendirmeleri de mevcut. Ancak in, e, Center of Internet Security bir standart. 2000 yılında kurulmuş olan bir organizasyon ve hem işletim sistemleri bazında hem üreticiler bazında çeşitli güvenlik benchmarkları yayınlıyorlar. Ve Center of Internet Security'nin yayınlamış olduğu bu benchmarklar üreticilerin kendi yayınlamış olduğu hardlinklere göre de çok daha kapsamlı ve çözüm odaklı. Bu sebepten dolayı da biz Center of Internet Security'yi baz alarak ağ sistemleri, ağ cihazlarımızın katlaştırma konfigürasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Burada iki temel fonksiyonumuz var. Fonksiyonlarımızdan bir tanesi bunları audit edip raporlayabilmek, ikincisi de önleyici aksiyon alabilmek. Yani bu konfigürasyonları e, ağ cihazların üzerinde değiştirebilme yeteneğine sahibiz. E, ve bizi en büyük ayıran noktalardan bir tanesi de bunu e, sadece belirli markalarda değil, e, birçok markada aynı anda komut satırı e, bilmeden, bu komut satırı bilmeye gerek kalmadan yapabiliyor olmamız. Center of Internet Security e, ağ cihazlarında e, Cisco'yu baz alarak bir security benchmark yayınlıyor. E, ancak biz bunu e, Dell, Aruba, e, HP, Huawei gibi e, farklı markalara da entegre ederek security benchmarkların işletilmesini sağlayabiliyoruz. E, ve bunu e, belirli bir score timeline'ında, biraz önce Serkan Bey'in göstermiş olduğu ekran görüntüsünde vardı, belirli bir score timeline'ına historical olarak e, sizlere sunabiliyoruz ve detaylı raporlamasını sağlayabiliyoruz. Burada kısa bir videomuz var, bu özelliği nasıl yapıldığına dair olan size detayları göstereceğim. Öncelikle bir pauslayayım, burada sisteme şu anda bir Huawei Switch eklenmiş durumda ve sisteme ilk eklendiğinde bu Switch'in bir security benchmark kontrolü yapılıyor sistemimiz tarafından, Secart tarafından ve mevcut ön tanımlı benchmark kurallarına göre 27 tanesinden defaultta, default ayarlarıyla bu Switch geçmiş ancak 32 tanesinden fail vermiş. Ee, ve şurada ekranda görmüş olduğunuz bir de pasif alanımız var. Ee, bu pasif alanı aslında ee, bu işi yapan ee, diğer üreticilerden bizi en büyük ayıran özelliklerden bir tanesi. Biz A cihazlarının security benchmark'lara göre karşılanmayan bir servisi varsa bu ilgili servisin ee, pasif duruma geçmesini ve skordan etkilenmemesini sağlayabiliyoruz ve böylece daha doğru sonuç üretilmesini gerçekleştirebiliyoruz. Bunu içerisinde de gösterebiliyoruz. Grafiksel olarak değişimleri. Ee, burada benchmark kurallarımız var. Ee, bunlar marka bağımsız olarak ilgili markaların CLI komutlarını bilmeden e, grafik arayüzünden kolayca yapabileceğimiz işlemler. Örnek bir exit timeout komutu. Ee, ne kadar süre sonra session timeout olacak? Ee, ilgili ağaç cihazımıza gönderilecek olan komut ne oldu? Ve run dediğimizde anlık olarak Gidip ilgili ağa cihazında komut çalıştırılıyor ve ilgili konfigürasyon katılaştırılması gerçekleşmiş oluyor. Ve bu saniyeler içerisinde gördüğünüz gibi gerçekleşiyor. Açılacak session bazlı sınırlandırma gönderilecek olan komut. Close dediğimizde ilgili komutun anlık gönderildiğini izleyebiliyoruz. Ee, header Login Information'ı konfigürasyona göre eksikmiş bir banner tanımlanması gerekiyor. Bençmarkımıza göre e, ilgili tanımı yaptığımızda yine burada örneği var. Hızlı bir şekilde tanımlamasını gerçekleştirebiliyoruz. Bu şu anda yapmış olduğumuz konfigürasyon katılaştırması bir Huawei Switch ile ilgili. Ee, ancak belirttiğim gibi bu marka bağımsız olarak birçok farklı ağ cihazı için gerçekleştirilebilir durumda. Ve bunu birazdan farklı olarak detayında göstereceğiz. Birden fazla ortamdaki, birden fazla ağ cihazına da bunu aynı anda yapabilmek mümkün. Şimdi Switch'in kontrol planı ile alakalı olan değişiklik, bir alan adı tanımlı değilmiş. Mesela bir IP domain tanımlanacak. Bunu grafik arayüzünden kolayca tanımlayıp gönderilecek komutun detayını görüp ve run dediğimizde ilgili komut şu anda sistem üzerine, ağ cihazı üzerine anlık olarak gönderiliyor. Yine diğer kuralları kontrol ediyoruz. Mesela SSH timeout tanımlı değilmiş. İlgili switch üzerinde bir timeout değeri verildi. Bu arada konfigürasyonların bütün adım detaylarında ilgili katılaştırma kurallarının detayları bunların hangi aralıklarla tanımlanması gerektiği uyumluluk için belirtiliyor. Ve sistem sizin hata yapmanızı engelleyici önlemlere de sahip. Herhangi bir yazacağınız komut eğer ...sizin bir güvenlik açığına sebebiyet verecekse ve bir hata oluşturacaksa bunu ayrıştırabiliyor. Ve komutu göndermenizi engelleyebiliyor. Burada da e, multiple bir configuration deniyoruz. E, birden fazla A cihazına aynı anda bu konfigürasyonları anlık olarak göndermek... ...ve saniyeler içerisinde çıktılarını almak mümkün. Örnek Cisco, iOS serisi, kategorisi ne yapacağız bir hardening politikası uygulayacağız ya da farklı bir konfigürasyon yapacağız. Hardening'i seçiyoruz. Bu konfigürasyon detaylarına recipe ediyoruz, reçeteler diyoruz. Örnek liste içinden geldi. Hepsine tek merkezde bir alan adı tanımlaması gerçekleştireceğiz. Next dediğimizde switch envanterimiz geldi. Şu anda ACS envanterimiz geldi ve onlara bağlantı türlerimiz geldi. SSH, telnet ve farklı bir türde bağlanıyorsak onların bağlantı türleri de geldi. Bunları listeledik. Ee, ve bağlantı türü farklı olsa dahi ve farklı bir komut satırı açıkları olsa dahi e, bunu sekart arka tarafta ilgili e, komuta göre düzenleyip e, tüm sisteme ve tüm ağ cihazlarına aynı anda ilgili veriyi düzgün bir şekilde gönderebiliyor. Göndereceğimiz switch envanterini seçtik. E, ve alan adı tanımlamasını yaparak run command istediğimizde şu anda ilgili komut çalıştı. Ve bu ağ cihazlarına basılıyor. Ee, videoları hazırlarken özellikle timeout vermedik ki bu e, ilgili komutların e, ne kadar hızlı çalıştığını ve sonucunu ne kadar hızlı döndüğünü size göstermek adına bunu yaptık. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde tüm komut sistemde çalıştı, ağaç cihazlarında çalıştı e, ve detaylarına klikleyerek hangi komutun hangi ağ cihazı üzerine gönderildiğini görebiliyoruz. Ee, bunu Hardini tarafında tek bir konfigürasyon gönderebildiğimiz gibi bir bulk konfigürasyon da gönderebiliyoruz. Yani custom ederek bizim yazacağımız custom scriptler e, sistemlere, e, ağ cihazlarına e, komut satırı üzerinden e, convert edilerek dönüştürülerek gönderilebiliyor. E, şu andaki Görüntüde de birden fazla bir komut çıktısını A cihazlarına gönderiyor olacağız. Kastım edilmiş. Komutlarımızı yapıştırdık. Ve run command istediğimizde şu anda tüm seçtiğimiz A cihazlarına anlık olarak ilgili komut çıktısı şu anda dağıtılıyor. Gördüğünüz gibi şu detaya değinmek istiyorum. Herhangi bir komut satırı çıktısı bilmemize gerek yok. Farklı markaların komut satırlarını öğrenmemize gerek yok. Secart bunu grafik arayüzünden arka planda sizin için gerçekleştiriyor ve sağlayabiliyor. Ve tek merkezde anlık olarak dağıtımını gerçekleştiriyorsunuz. Aynı zamanda detaylı bir raporlamamız da mevcut. Center of Internet Security Benchmark'ında yer alan maddelere göre ee, envanterimizde yer alan A cihazlarının hangilerinin ilgili konfigürasyon detaylarında başarılı olduğu ya da hangilerinin fail ettiğini izleyebiliyoruz ve görebiliyoruz. Ekranda şurada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şuradaki treler. Ee, bunlar ilgili A cihazında örneğin burada Dell e, 3000 serisi var. Ee, ancak buradaki benchmark maddesi ilgili e, A cihazının servisinde yer alan bir özellik değil. Bu nedenle bunu pasife çekiyoruz ve bunun skorlamasında ilgili A cihazının yer almasını önlüyoruz. Böylece size daha net, daha güvenilir bir sonuç çıkartabiliyoruz. Bir skorlama sonucu çıkartabiliyoruz. Bir diğer modülümüz device security. Serkan Bey soru varsa bu aşamada alabiliriz. Aslında PEM'le alakalı sadece bir soru geldi. Onu cevaplamış olalım. SSH mı destekliyor diye. SSH ve SSH, Her, liste, birlikte Her ne kadar bu modülün altında olmasa da hı hı. bu modülün altında değil ama taze iken cevaplamış Tamam. Ee, bir diğer modülümüz device security. Ee, device security'nin e, baz anlatımını biraz önce Serkan Bey gerçekleştirdi. Biraz detaylarına giriyor olayım. Ee, Ağ cihazlarımızı üzerinden yani da A cihazlarımızı hedef alarak yapılabilen birçok atak türü var. Ee, bunları iki ana kategoriye ayıracak olursak e, biri availability biri security bildiğiniz gibi e, Flooding atakları, smurf bazlı ataklar e, bizim ağ cihazlarımızın availability'sini test eden, yani availability'sini zorlayan e, hizmetini durdurmaya yönelik olan atak türleri. Ama bunun dışında manipülasyona e, sebebiyet verecek atak türleri de var. İşte STP manipulation gibi, işte 10 e, atak gibi. E, onun dışında e, spoofing tarzı ataklar bir veri sızıntısına sebebiyet verebilecek, veri çal çalınmasını sağlayabilecek tarzı atak türleri olabiliyor. İşte ARP spoofing gibi Wieland Hoping gibi, bunların tamamı Secart tarafında evet. raporlanabildiği gibi aynı zamanda da engelleme opsiyonuna sahip. bir olabilir. Genel şeyden öğrenmek lazım. Ses karıştı herhalde. Devam ediyorum. Belirttiğim gibi hem önleyici hem de raporlayıcı özelliklerimiz var ve bunları yine biz tek merkezden, grafik arayüzünden herhangi bir komut satırı çıktısı olmadan e, çeşitli markalar için aynı anda uygulayabilir pozisyonda oluyoruz. E, ve yine e, Serkan Bey'in göstermiş olduğu sunumda vardı. Ben de tekrardan gösteriyor olacağım ama e, bunları yine geçmişe dönük olarak historical bazlı bir timeline şeklinde hem skorlama hem de detaylı auditing bilgisini, raporlamasını sizlere sunabiliyoruz. E, bilinen ee, en çok e, ağ cihazları üzerine yapılabilen ya da bunları kullanarak yapılabilen atak türleri ekranı. İşte MAC Flooding gibi, CDP, LLDP gibi ataklar. Ee, en çok bilinenleri e, ARP Spoofing gibi, e, DSP Starvation gibi bazı application seviyesinde olan atak türleri de e, Secart tarafında ağ cihazlarımızda yapacağımız güvenlik önlemi katılaştırmaları, konfigürasyon sıkılaştırmaları sonunda e, önlenebilir pozisyona getirebildiğimiz atak türleri. Burada security konfigürasyonlarımızla ilgili bazı detayları sizlere gösteriyor olacağım bu videoda da. Yine burada gördüğünüz gibi bir scoring mekanizmamız var. Ve bu scoring mekanizmamızda, burada eklediğimiz ağ cihazımız da bir Huawei Switch. Sisteme ilk eklendiğinde bizim security benchmarkımızda iki tane kuraldan geçmiş, iki tanesinden fail etmiş ve dört tanesi buna partial yani... Ee, üzerindeki interfezlere göre yapılabilecek özel konfigürasyonlarda bazı interfezlerde kapalı ancak bazı interfezlerde ee, kapalı değildi. Devam edelim detaylarını gösteriyor olacağız. Yine burada da grafik bar pie chart olarak size bu verileri sağlıyoruz. <gülüyor> Kullanılmayan portların kapatılması. Ee, örneğin Mac Flooding Atak ee, hangi interfacelerde switch üzerinde ilgili konfigürasyon sıkılaştırılması yapılmamış ee, bir interfeys ya birden fazla interfeysi seçerek e, ilgili konfigürasyonu üzerinde aktif edebiliyoruz ilgili parametrelerini tanımlayarak anlık olarak konfigürasyonu e, ağ cihazımız üzerine gönderip security sıkılaştırmasını gerçekleştirebiliyoruz burada bir güzel özelliğimiz var ee, palsu olarak onda detayını verelim ee, göndereceğimiz konfigürasyonun e, ağ cihazı üzerine basılmadan önce yedeklenmesini sağlayabiliyoruz. Önce ilgili ağ cihazını yedeğine al, ondan sonra konfigürasyonu gönder. Ve aynı zamanda ekranda görmüş olduğunuz, şurada Schedule Reload diye bir özelliğimiz var. Ee, eğer komut çıktısından çok emin değilsek, e, göndereceğimiz özellikle custom yapacağımız, device management kısmında biraz daha detaylı anlatıyor olacağım ama, e, göndereceğimiz farklı komut çıktılarından çok fazla emin değilsek, Göndermiş olduğumuz komut çıktısını uygula ancak 5 dakika sonra bir load et, bunu geri al şeklinde bir e, özelliğimiz de var. E, böylelikle eğer özellikle uzak e, ofislerdeki e, ağ cihazlarımıza göndereceğimiz konfigürasyonlar sonucunda eğer bir erişim kaybı yaşanacaksa e, buna müdahalenin zor olabileceğini düşünerek böyle bir özellik ekledik. 5 e, dakika içerisinde tekrar e, konfigürasyon isterseniz geri alma özelliği de e, Secart tarafında sağlanabiliyor. Dediğim gibi bir backup mekanizması da uygulanabiliyor. ve backup'ı e, yeri gerinde söyleyeceğim ancak bir e, belirtmiş olayım. Differential olarak alabiliyoruz. Yani önce backup'ını al ama dönerken restore özelliklerinde sadece ilgili konfigürasyonda değişmiş olan restore şeklini uygula, e, Secart tarafında uygulayabildiğimiz bir özellik. Devam ediyor olalım. Gönderilen Komut çıktısını yine show komutuyla hangisinin uygulanacağını görebiliyoruz. Ve run dediğimizde şu anda ilgili komut ağ cihazımız üzerine gönderiliyor ve saniyeler içerisinde gördüğünüz gibi o ilgili kuralda geçti ve başarı oranını renklendirerek gösteriyoruz. Ee, gördüğünüz gibi şu anda, e, şöyle pauslayayım, e, Mac floating attack ile ilgili yaptık ancak bunu tüm interfazlara uygulamadığımız için e, bu bilgilendirme burada partial olarak devam ediyor. E, ve burada hangi, kaç interface üzerinde bunun geçtiği, kaç tanesinde şu anda aktif olmadığı gibi detayları verebildiğimiz gibi bunun bir yüzdesel skorunu da veriyoruz. Mesela bu switch üzerinde yüzde 59 oranında bu konfigürasyon uygulanmış. Ee, burada 25 e, adedi pasif durumda. Yani uygulanabilecek bir ortamı yok şeklinde. Ee, bunu tek tek kural içerisinde raporlayabildiğimiz gibi bunu merkezi olarak yani bir farklı bir görselde de sağlayabiliyoruz. Örnek RLDP Atak. Ee, bir önceki e, videomuzda vardı. Ee, security Benchmark'ımıza göre, hardening'e göre RLDP Atak global olarak kapatıldı. Ee, ancak farklı interfaceler için Buna ihtiyacımız olabilir. Link Layer Discovery Protokol sayesinde farklı sistemlerin bilgileri ağ cihazlarımız üzerinde bize iletilebiliyor. Bazı interfaceler için bu bilgileri toplamamız gerekebiliyor. Ancak bunu global olarak ağ cihazında kapatıp ya da tüm portlarda kapatıp sadece bir portla aktif olsun şeklinde bunu konfigüre edebiliyoruz ve gönderebiliyoruz. Yine bunu yüzdesel olarak ağ cihazında ne kadar uygulandığını ilgili konfigürasyon detayında görebiliyoruz. Spanning Tree manipülasyonu ile ilgili konfigürasyon sıkılaştırması örneği burada. Spanning Tree'de bildiğiniz gibi sisteme farklı bir cihazla ilederek bizim Spanning Tree kontrolümüze manipüle etmeye sağlayan ve ağ akışımızı bozabilecek çeşitli atak türleri var. Bunları konfigürasyon katılaştırmalarıyla devre dışı bırakıp önleyici faaliyetlerimizi uygulayabiliyoruz tekrar tarafında. diyelim. E, görmüş olduğunuz gibi ağır cihazın e, security e, scoring'i e, gelişmeye başladı ve ilerlemeye başladı. Ve pay üzerinde de e, değişimi görebiliyoruz. Skor history'e bakacak olursak da ilk eklendiği yer ve zaman içerisinde geçmiş olduğu bu yer e, puantajımızın ne aşamada arttığı Timeline şeklinde sistem üzerinde, e, sekart üzerinde gösterilebilmekte. Ee, biraz önce göstermiş olduğumuz bu hardening tarafındaki e, merkezi raporlamayı e, örnek olarak security kurallarımızla alakalı da, güvenlik kurallarımızla alakalı da e, benzer bir raporlama özelliğimiz var. E, bu raporlama özelliği de sol tarafta envanter bilgimiz ve üst tarafta da e, security tarafında yapabileceğimiz güvenlik kontrolleri ile ilgili e, konfigürasyon detaylarını yer aldı e, açıklamalar. E, ve hangi switch'imizde bunlar ne kadar uygulanmış? E, örnek telnet Atak e, Virtual Switch üzerinde, Cisco Virtual Switch üzerinde full uygulanmış. Farklı bir ağ cihazında mesela Dell 3000'de uygulanmış. E, ancak bunlar da uygulanmamış gibi detaylarını görebildiğimiz gibi hangisinde partial olarak ne kadar yüzdelik uygulanmış onu da görebiliyoruz. Örnek Dell Switch, Dynos'ta e, DSP, Starvation Atak'la ilgili %58 oranında bir iyileştirme yapılmış. E, ancak e, bunun geri kalanı halen daha duruyor. E, ARP ile ilgili %41 seviyesinde bir iyileştirme yapılmış. E, geri kalanı duruyor gibi e, yüzdesel raporları da e, merkezi olarak alıp e, izleyip görebiliyoruz. E, Serkan Bey göstermişti. Ben de tekrar yenilemiş olayım. Hem hardening hem de Security tarafında özellikle LOC ekibine ya da SOC ekibindeki e, e, monitörlere yansıtılabilecek üzere e, çeşitli grafikler sağlayabiliyoruz. Onların detaylarını e, device monitoring kısmında biraz anlatıyor olacağım ama e, bu skorlamayı biz önemsiyoruz. Özellikle Harding tarafında ve Security Score tarafında geçmişe dönük olarak e, A cihazının sistemimize ilk eklendiğinden bu yana e, ne gibi bir süreçten geçtiği ya da nasıl iyileştirme yapıldığı e, grafiksel olarak raporlayıp gösterebildiğimiz bir özellik. E, Sekat tarafında ayrıca e, detaylı bir e, audit logumuz var. Yani hangi konfigürasyon, hangi katılaştırma konfigürasyonu da security checkler e, ya da bunun dışında sizin e, ağ cihazlarına göndereceğiniz e, kendinize ait olan konfigürasyonlar e, tamamı detaylı bir audit log içerisinde tutuluyor e, ve bunlar filtreli şekilde e, raporlanabiliyor. Arayabiliyorsunuz, search edebiliyorsunuz. Ee, ve bunları bir syslog mesajıyla farklı e, CM çözümlerinizi alıp bunların saklamasını da sağlayabiliyorsunuz. E, detaylı bir auditte de sizlere sunabiliyoruz. E, bir diğer modülümüze geçmeden önce Serkan Bey isterseniz soru varsa onları alabiliriz. Evet, iki tane soru var. E, bir tanesi Checkpoint Firewall entegrasyonu var mı? E, biz Secart'ı satın aldığımızda e, Secart, Ağırlıklı olarak problemler, switch'ler ve router'lar dolduğu için burada geliştirme yapmış. Bugün için e, firewall integrasyonumuz yok ama geliştirilmesi şu an devam ediyor. Kuvvetle muhtemel Q3'ün başında, e, yani Temmuz gibi, firewall'ları da support etmeye başlayacağız. E, diğer bir soru, e, cihazlardaki osversiyon farklılığından kaynaklı komut değişiklikleri nasıl işletiliyor? E, evet. Burada aslında sekart Secart arka tarafta kendisi bunu yorumluyor ee, ve e, merkezi olarak bunu hem markaya göre hem de komut satırı farklılıklarına göre yani OS versiyonlarına göre de ayırıp e, ilgili komutu e, belirleyerek gönderiyor. Yani sizin bir komut satırı öğrenmenize gerek kalmadan e, siz konfigürasyonu yazdığınızda Secart arka tarafta onu çevirerek e, ilgili cihaza uyumlu halde gönderiyor. Burada birazcık teknik bilgi vermiş olmak gerekirse, aslında se carpın üzerinde bizim reçete dediğimiz, RISIC dediğimiz çeşitli SCRIP gibi bir şey çalışan yazılım parçacıkları var. Atıyorum biz SSH Timeout 30 saniye olsun dediğimiz zaman S-Carp bunun Huawei switchte nasıl bir komutla yapılabileceğini, Cisco iOS versiyon 12'de veya versiyon 15'de nasıl yapılabileceğinizi zaten kendi biliyor. Bu komutları otomatik üretiyor. GUID'e de gösteriyor aslında göndermeden evvel ee, ve göndermenini de otomatik yapıyor. Dolayısıyla network yöneticisinin iOS'ler arasında o komut şöyle mi kullanılır, böyle mi kullanılır, bu görev şöyle mi yapılır gibi e, teknik bilgiyi bilmesine gerek kalmıyor. Aynen. Diğer bir soru e, Ali Dinçkan Bey'den gelmiş. Cihazlara erişilebilir, düzenlebilir olması için giriş bilgilerin depolanması gerekiyor. Bu bilgiler nasıl depolanmakta? Herhalde güvenli depolanıyor mu diye soruluyor diye anlıyorum. Güvenli depolanıyor bu bilgiler. Şu an için bir Pem sistemiyle bir entegrasyonumuz yok. Direkt Pem fonksiyonumuz kendi üzerimizde var. Bu da roadmap'imizde olan bir konu. Bir öncelik sırası çıkartıp Pem sistemlerine de entegre edeceğiz. Caner sanırım evet, devam edebiliriz. Tamam devam edebiliriz. Bir diğer modülümüz e, zafiyet yönetimi. E, zafiyet yönetimi de e, bizi ayrıştıran bazı özellikler var yine. E, biz e, envanterinizde olan e, ağ cihazlarının e, firmware versiyonlarını, envanterini çekebildiğimiz için bunları e, aynı zamanda NIST database'inde ilgili firmwarelerle alakalı bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını sorguluyoruz. Ee, ve yine bunu e, ekranımızda merkezi olarak envanter bilginize göre ve CV numaralarına göre e, bunların detaylarını görebiliyorsunuz. Şu firmware'de şu açık var, kliklediğiniz detayına gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, CVSS skorlarını da verebiliyoruz, bunları da çekebiliyoruz. E, ve roadmap'ımızda olan e, yakın zamanda devreye alacağımız bir özellikle bu CVSS skorlarını, scoring mekanizması ile birlikte CM sistemlerini besleyebilir bir altyapı oluşturacağız. E, şu anda raporlama özelliğimiz var. E, bu scoringi e, yakın zamanda CM sistemlerine de entegre ediyor olacağız. E, bu interaktif menü, e, bununla ilgili kısa bir video gösterecek gösteriyor olacağım. E, Firmware ile ilgili e, CV açıklık bilgisine kliklediğinizde e, ilgili detaylara erişebiliyorsunuz. Description'ları zaten merkezi olarak izleyip görebiliyorsunuz e, ve çıktısını alabiliyorsunuz. E, örneğin Cisco, ilgili a cihazımızın detayına girdiğimizde envanter bilgisine erişiyor olacağız, e, şu anda işte üzerindeki RAM durumu ne, CPU durumu ne, Average CPU'su ne, işte IP adresi, isim detayları gibi, software versiyon bilgisi gibi, SEKAC bunu merkezi olarak çekebiliyor. E, ve software versiyon bilgisiyle e, gidip iki saatte bir NIST database'inde sistemimiz bir sorgu yapıyor. O firmware ile ilgili bir CV yayınlanırsa e, bu iki saat içerisinde Secart'a eklenmiş oluyor ve size bilgilendirmesi yapılmış oluyor. Gördüğünüz gibi ilgili firmware ile ilgili güvenlik açıklarının listesi ve kliklediğinizde üreticinin sayfasına giderek ilgili firmware ile ilgili üreticinin aksiyonu nedir? Bir firmware güncellemesi mi öneriyor? Bir konfigürasyon sıklaştırması mı öneriyor? Bunun detaylarını öğrenip Secart üzerinden yine merkezi olarak e, ağ cihazımızın üzerine gönderebiliyoruz ve ilgili açın kapatılmasını sağlayabiliyoruz. Burada aynı zamanda bir upgrade özelliğimiz de var. Bundan da bahsediyor olalım. Firmware upgrade gerekiyorsa yine sekart üzerinden bunun firmware upgrade'inin yapılması ve dağıtımı mümkün olabiliyor. Gördüğünüz gibi merkezi zor raporlamasında A cihazlarımızın bilgisi, sivillerin bilgisi, sivillerin risk dereceleri ve scoring bilgilerini görebiliyoruz. E, zafiyetle alakalı bir sorumuz var mıdır? Dilerseniz o tarafı da alıp e, cihaz yönetimi ve monitörün kısmına devam ediyor olalım. Zafet ilgili bir soru gelmedi ama e, Cüneyt Bey'den bir soru geldi. E, konfigürasyon değişiklikleri nasıl izliyoruz diye. Bu başlığın altını ama sıcakken cevaplayalım. E, i̇ki türlü görebiliyoruz. Bir, Secart'ın üzerinden yapılırsa zaten Secart otomatik görüyor, görüyor. Ama herhangi bir şekilde cihazın üzerinde başka bir yöntemle direkt cihaza erişip bir değişiklik yapılırsa e, sekart konfigürasyonları rutin okuduğu için oradaki değişikliği yine görüp yine alarm üretebiliyor. Dolayısıyla cihazın hangi yöntemle değiştirildiğinin bir önemi yok aslında. Ee, onun haricinde e, private'den gelen sorular var. Şu an e, hangi cihazları destekliyorsunuz gibi. E, Cisco, iOS 12 15, HP Convair 7, Aruba OS, Switch ve e, CX, Dell Dinos 6 ve 9, Huawei VRP8 versiyonları şu an destekleniyor ama onun için de özellikle bir şey söylemek istiyorum. E, Secart iyi tasarlanmış bir yazılım sistemine sahip. Yeni bir CLI veya işletim sistemi veya cihaz öğretmek sekarta kolay. Temel olarak o işletim sisteminin hangi CLI komutları kullandığını öğretiyoruz sadece. Dolayısıyla çok spesifik bir ürüne sahip olsanız bile bizim bunu sekarta tanıtmamız birkaç günümüz alıyor sadece. Hatta şu an geliştirilmekte olan bir ara de var. Bir web arayüzünden bu komutları girerek bu süreci de otomatize edeceğiz. Ee, dolayısıyla iki soruyu da cevap vermiş olduk. Ee, bir soru daha geldi. CME loglar gönderiliyor mu diye. Onu da canlar cevap vermiş olsun. Ee, evet. Yani CME tarafında entegrasyonumuz var. Yapılan, yani sekart üzerinden gönderilen tüm komut çıktıları, bunların sonuçları. E, aynı zamanda birazdan detayını veriyor olacağım. Sistop yönetimleri. Merkezi olarak e, CME sistemlerine Splunk'la direkt entegrasyonumuz var. Bunun dışında da CEP formatını destekliyoruz. Common event format. Common Event Format zaten CM dünyasında birçok üreticinin ön tanımlı olarak desteklediği bir format türü. Şu anda ikisi var. Birçok CM çözümü kabul edilmiş oluyor böylece. Ancak farklı CM çözümleri için örnek niş olarak bazı log türlerinde kabul edenler içinde de geliştirmeler devam ediyor. Burada CM tarafına yönelmiş olduğumuz detaylar içerisinde A cihazlarına gönderdiğimiz ve e, dönüş aldığımız komut çıktılarıyla birlikte e, sekart içerisinde yapılan değişiklik, auditlerin tamamı da Syslog'a iletile, iletilebiliyor ve basılabiliyor. Aslında o biraz device management'ın konusu e, farklı bir soru gelmediyse bu alanda ben device management içerisinde bunun detayına da biraz değiniyor olayım. Başlayayım isterseniz. E, device management kısmında bizim e, multi device, e, multi vendor aslında. E, hem e, OS versiyonuna göre hem de e, Üreticilere göre e, tek merkezden yönetimimiz var. E, sizin hazırlamış olduğunuz bir komut ya da bir değişiklik durumu, cihazınıza göndermek istediğiniz ya da aktif etmek istediğiniz bir özellik ağ cihazınızda, Secart tarafından arka tarafta o ilgili sisteme göre konvert ediliyor, yorumlanıyor ve sadece ona uygun olan bir komut satırı gönderilebiliyor. E, ve merkezi olarak yönetebiliyoruz bunu ve kendi içerimizde bir privilege Access Management modülümüz var. Yani siz aktif direktörü kullanıcınızla sekarta login olarak farklı bir kullanıcı bilgisi bilmeden arka tarafta Switch'e e, bu user'la erişme e, imkanına sahipsiniz ve direkt Switch'in kendi user'ın en password'ünü bilmenize gerek yok. E, bunu Secart kendi kasasında saklıyor e, ve belirli alıklarla değiştiriyoruz. E, biz sadece kendi kullanıcımıza Secart üzerine giriyoruz ve Secart'ta e, yine e, ilgili ağ cihazlarında konfigürasyonları bizim için düzeltebiliyor ve değiştirebiliyor. Ve tamamlı grafik arayüzünden sizin bir siyara öğrenmenize gerek kalmadan sağlayabiliyor. E, merkezi olarak e, backup ve upgrade management yapabiliyoruz. Backupları biraz önce söylediğim gibi differential olarak, yani sadece değişiklik olacak şekilde alabiliyoruz. E, A cihazlarımızın e, firmware güncellemelerini sekart üzerinden merkezi şekilde gerçekleştirebiliyoruz. E, değişiklik yönetimi sağlayabiliyoruz. Rol bazlı ve e, yetkilendirme yapabildiğimiz gibi e, belirli değişikliklerin hangi kullanıcılar tarafından yapılabileceğini e, yönetebiliyoruz ve detaylandırabiliyoruz. Aynı zamanda kullanıcıların yaptığı değişikliklerin neler olduğunu bir kayıt yönetim sistemiyle sekart içerisinde kayıt edebiliyoruz. E, bu kısım tamamen cihazların yönetimine odaklanılmış kısım e, ve e, böyle detaylı bir yönetim kısmını sağlayabiliyor. Aynı zamanda bizim değişiklik yapılan konfigürasyonlar ya da e, sistemlerden dönüşlere göre alabileceğimiz yorumlamaları bir alarm management kısmına yani alarm mekanizmasına sokabiliyoruz. Burada Sistock'tan bahsetmedim. Şimdi aslında ona geleceğim. Ee, güzel bir Sistock management özelliğimiz var. Biz A cihazlarımızı ne yapıyoruz? CM'leri alıyoruz ve CM'lerimiz üzerinde bir e, ilişkilendirmelere sokuyoruz ya da kayıt ediyoruz. Ancak çeşitli A cihazları CM'lerle uyumlu olamayabiliyor. Onlar için özel parserler yazmanız gerekebiliyor. Ee, ya da değişik konfigürasyonlara e, uygulamanız gerekiyor. Secart bütün Sistock yönetimini A cihazlarınızda merkeze alabiliyor. Ve merkezde onları cep formatına convert ederek sizin arka tarafınızdaki CM mimarinizde Siem yapınıza uygun formatta gönderimini sağlayabiliyor. Siz böylece bütün ağaç cihazlarınızdan CM'i beslemek yerine CM'e tek bir veri kaynağı ekleyerek sekart üzerinden CM'e Syslop yönlendirmesini yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda burada Syslop mesajlarını yorumlayarak bir alarm mekanizması da uygulayabiliyoruz. Bu güzel özelliklerimizden bir tanesi. Örneğin bir ağ yöneticiniz bir ağ cihazında bir konfigürasyon değiştirdi ve bu değiştirmiş olduğu konfigürasyon sonucunda bir güvenlik zafiyetine sebebiyet verebilecek bir konfigürasyonda Atıyorum bir port üzerinde LLDP'yi açtı mesela. Sekart, Syslog mesajını aldığında bunu yorumlayarak burada bir konfigürasyon değişikliği var ve bu konfigürasyon değişikliği bir zafiyete sebebiyet verebilir şeklinde Syslog mesajını yorumlayıp bir alarm üretebiliyor. Yani bir ilişkilendirme, güvenlik ilişkilendirme konfigürasyonlarında kendi içerisinde işletebiliyor. Bu güzel ve ayrıştırılabilen özelliklerden bir tanesi SEKART'ın. Ee, device Monitoring'e ee, geçmeden önce... Buraya geniş... geçmeden bir iki, bir iki soru var Onları istersen cevaplamaya çalışalım. Profiling destekleniyor mu diye bir soru var. Radius ve Tekat gibi. Evet profiling destekliyoruz. Evet. Zafiyet yönetimiyle alakalı bir soru var. Pasif veya aktif tarım ama yapılıyor diye. Ee, esasen, e, Sekart, e, Network'te bulunmakta olan cihazların e, sürümlerini ve versiyonlarını alıyor ve sadece bu sürümlere ait NIST, database, NIST Vulnerability Database'den zafetlere çıkıyor her iki saatte bir. E, dolayısıyla aktif bir scanning yok, pasif scanning var e, ve e, NIST Database'inde tamamı çekilmiyor sadece ihtiyaç duyulan yeri sorgulanıyor. E, bir private mesajdan gelen bir soru var, onu da public olarak cevaplamış olayım değişiklik yapıldığında bir konfigürasyonla sıkıntı olursa e, ne yapabiliriz gibi bir soru geldi. E, çok kısaca Janer bunu göstermeye çalışmıştı. Herhangi bir değişiklik yapmadan evet. evvel konfigürasyonu yedekle ve 5 dakika sonra da önceki konfigürasyon, konfigürasyonu otomatik olarak geri gel gibi bir e, opsiyonumuz var. Dolayısıyla uzak noktadaki bir switch veya kritik bir switch'teki bir şeyi değiştirirken değişikliği yapıp eğer istediğimiz e, sonuç çıkmazsa 5 dakika sonra eski konfigürasyonu otomatik geri getirtebiliyoruz. Riskimizi sıfırlayabiliyoruz. Devam edebiliriz. Evet, devam edebiliriz. Ee, device monitoring'ten bahsediyor olacağız. Ee, bu özelliğimiz daha çok aslında e, NOC ve SOC ekiplerine ilgilendiriyorlar. E, merkezi olarak e, izleyebilecekleri ve yönetebilecekleri, e, daha doğrusu çıktı alabilecekleri birçok e, güzel arayı sunuyoruz e, NOC ve SOC ekibine. E, burada sistemlerimiz, ağ cihazlarımız hangi lokasyonlarda coğrafi olarak yer alıyor, sağlık durumları ne bunları monitör edebiliyoruz. Sekarj bir network topoloji sunabiliyor ve bu network topoloji üzerinde anlık olarak sistemlerinizin durumlarını izleyebiliyorsunuz. İşte CPU kullanımları, memori kullanımları, disk kullanımları gibi verileri verebiliyoruz ve bunların tamamı özelleştirilebilir ekranlar. Ee, ve bir aktivite ekranımız da var. Ee, ilgili aktivitelerin e, sürekli ekranda aktığı ve takip edildiği bir özellik de mevcut. Ee, ve ilgili veriler e, Syslog'la e, dediğim gibi e, tört parti e, çözümlere yönlendirilebildiği gibi sekart üzerinde toplanabiliyor, kayıt edilebiliyor ve bunların e, güvenlik ilişkilendirmeleri gerçekleştirerek bir alarm mekanizması da sağlanabiliyor. Bununla ilgili de kısa bir videomuz var, onu da gösteriyor olalım. Bu görmüş olduğunuz ekranlar özelleştirebilir ekranlar. Ee, mesela işte Firewall'umuz e, Ankara'da yer alan, Kayseri'de yer alan. Geografik olarak hangi lokasyonlarda olduğunu gösterebiliyoruz. Ee, network topolojisi üzerinde Firewall'larımız ya da farklı ağ cihazlarımızın e, servislerinin çalışıp çalışmadığı durumların neler olup olmadığını ekranlara tasarlayıp gösterebiliyoruz. Bunları belirttiğimiz gibi NOK ekipleri ya da SOK ekipleri CCTV'ler üzerinden izleyebilirler kendi dashboardlarını oluşturup, özelleştirip e, dashboardlar arası geçişleri sağlayabilirler. Skorları, hardening skorları, security skorları, e, onların e, timeline'ları, yedekleme zamanları, yedekleme zaman grafikleri, e, aynı zamanda dark mode e, da var, e, popüler konulardan bir tanesi arayüzlerde, böyle bir özellik de ekledik. Alarm aktivite ekranları, e, event sayıları, Taptan gelen aktiviteler, Tap'ten yönetilen vendor bilgileri, onların event adetleri, Secart'ın kendi sunucusunun CPU memori durumlarının izlenebileceği ekranlar, farklı ağ cihazlarına göre SNMP ile toplayabildiğimiz verileri de yorumlayarak ağ topolojisinde uygulayabiliyoruz ve bunları da grafik çıktısı olarak sağlayabiliyoruz. The VM sorularımızın topolojisi, proxyler. Evet, e, device monitoring ile ilgili de soru varsa alabiliriz. E, onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar şu anlık. Ee, sanırım var mı? Ee, Sunucular da destekleniyor mu diye bir soru geldi. Ee, teşekkür ederim. Güzel bir soru özellikle e, Center of Internet Security e, benchmarkları bakımından. E, Secart sadece A cihazları için yola çıkmış ama biz e, bu yıl içerisinde Windows, Linux e, ve çeşitli bulut sistemlerini de destekleyecek şekilde e, Center of Internet Security odiklerini ekleyeceğiz. Burada modüler olarak şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz piyasada sadece A cihazlarının yedeklenmesini ve restore işlemlerini yapan ve başka hiçbir iş yapmayan ürün ürünler satılıyor. Sekarlı zaten bu fonksiyonu var. Dolayısıyla bir kısım desteklenmeyen cihaz sadece backup amacıyla geliştirilebilir bizim ürünümüzde. Windows, Linux, auditler de bu şekilde sadece audit yapacak şekilde geliştirilebilir. Multi-functional altikamız olduğu için geliştirme yapması ve başka sistemlere taş etmesi çok kolay. Tekrar etmiş olayım. Aslında bizim e, Secart ürünümüzde yapılan iş reçete bazlı denetim. E, yanlış bilmiyorsam şu an 3000'in üzerinde e, reçete çalışıyor cihazın üzerinde. Evet doğru. E, tek yapacağımız şey e, sunucuların reçetelerini üretmek veya desteklenmeyen bir CLI varsa onların CLI komutlarını sisteme üretmek. Bu da çok basit. E, gelmeyen bir soru var. Ben özellikle söylemek istiyorum. Bu konuda birazcık konuşmak istiyorum. Secart'ın yazılım mimarisi de son derece modern. E, Docker container sistemi üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla extend edilmesi, expand edilmesi, yedeklenmesi, cluster edilmesi çok pratik. Taşınması çok pratik. E, installation çok pratik. Direkt e, Docker Hub'dan e, kurulabiliyor. E, başka notlarıma bakıyorum gelen sorulardan. Hemen hemen herhalde şu ana kadar gelen soruların tamamını cevapladık. Kusura Özel'den de çok e, soru geliyor. E, onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Bir soru İso daha in... var. Hı -hı. Ha, sen okuyordun sana. Yok. Tamam 27.000 ve KVKK geçeni özel bir şey söyleyeceğim. E, hem KVKK'da da e, A cihazlarının, firmware'lerinin güncellenmesi ve güvenlik risklerinin e, analiz edilmesi gibi bir madde var. ISO 27001'de de benzer şeyler var. Ee, dolayısıyla direkt e, regulasyonlara veya KVKK, GDPR gibi kanunlara uyum sağlayacak e, çıktılar. Üründen hem teknik olarak alınabiliyor hem de rapor olarak sınama raporları rütelibiliyor. Ürünün tutarlılığı test edilmiş durumda mıdır? Diye güzel bir soru var. Ürünün şu an mevcut kullanıcıları var. E, enterprise kurumlarda çalışan müşteriler var. E, Üniversitelerde var. E, şu an onlardan ışıklı e, Net olarak izin almadığımız için nebul olarak isimlerini telaffuz edemiyoruz ama onun üzerinde şu an aktif olarak çalışan müşterisi var. Tam sorarken Cüneyt Bel'den cevap geldi. Onun üzerinde şu an aktif olarak çalışan müşterimiz var. Biz aslında 40-45 dakika gibi planlamıştık ama bir saate doğru uzadık. Sorular geliyor çünkü. Private'den yine bir soru geldi. OnPrem prem bir çalışıyor. Evet, on-prem çalışıyor. Tamamıyla sizin kendi sisteminizde kuruyoruz. Lisanslama ee, cihaz başına yapılıyor. Baremlerimiz var. 50 cihaz, 100 cihaz, 250 cihaz, 1000 cihaz gibi. E, aktif aktif mi çalışıyor? E, bu Docker container ile alakalı bir şey. Sizin sisteminizle alakalı bir şey. E, aktif aktif de yapılabilir. Pas aktif pasif de yapılabilir. Müşteriler ile görüşme şansımız var. Cennel, direkt ben cevaplıyorum ama teknik soru gelirse sana aktaracağım <gülüyor> bundan sonra. E, müşteriler ile görüşme şansımız var mı? E, görüştürebiliriz evet e, banka sektöründen müşteri var mı? şu an banka sektöründe aktif müşteri yok e, POCC tamamlanmış müşterilerimiz var e, günün sonunda e, Secart'ta biz belki elinizde bulunan belki henüz yatırım yapmadığımız Network Configuration Management ürünlerinin yaptığı bütün fonksiyonları yapabiliyoruz e, efendime söyleyeyim PEM e, ürünlerinizin yaptığı fonksiyonların tamamını yapabiliyoruz. E, konfigürasyon yedekleme e, ürünlerinin yaptığı işlemlerin tamamını yapabiliyoruz. E, Firmware upgrade işlemlerinde yapan ürünlerin yaptığı işlerin tamamını yapabiliyoruz. E, bunların yapamadığı veya çok limit yaptığı Secure tarafında bazı ürünler sadece zafiyet bilgisi verebiliyor. E, bunları gösterebiliyoruz. fakat piyasada klasik olarak bilinen hiçbir üründe e, GIS Audit, Center Security, Benchmark Audit ve otomatik e, bunları düzeltme gibi bir fonksiyon yok. Multi-Vendor Device Management'da GUI üzerinden komut gönderme, komut üretmek gibi bir fonksiyon yok. E, Secart'ın iddiası en az 4-5 tane ürününüzü replace edip e, daha uygun bir maliyetle bilgi seviyesi daha düşük network mühendisleriyle cost-efektif bir şekilde network yönetiminizi e, sağlamaktır diyebiliriz. E, SSH ve internet protokolü üzerinden e, şey bir soru var. Pem tarafı HTTP tünelik mi yapıyor? Proxy olarak mı çalışıyor ya da farklı bir yöntem mi diye? Biz, an, e, biz, biz direkt SSH ve internet üzerinden yapıyoruz. E, evet. Direkt SEKART cihazlara SSH ve internet e, connection'ı kurarak e, yapıyor. E, Devicesi de konfigür ederken birazcık teknik detay olmuş oluyor ama diyoruz ki Bundan sonra PEM cihazımız S-Kart'tır. Cihazlara da sadece S-Kart'ın IP'lerine ulaşılabilir. Başka hiçbir IP'den cihazlar e, erişim kabul etmez gibi bir ayırı da otomatik S-Kart'tan yapıp gönderebiliyoruz. E, binlerce cihazı birkaç dakikada konfigüre edip çıkabiliyoruz. Bir şey, son olarak bunu söyleyeyim. Ondan sonra kapatalım. E, bütün bu fonksiyonlar e, karmaşık olmasına karşın S-Kart'ta bunu yaptığınız zaman 203 tane cihazlar birkaç dakika içerisinde sadece e, erişip e, konfigürasyonları gönderebiliyoruz veya okuyabiliyoruz. Çok hızlı çalışan bir ürün gerçekten. Altyapısı da e, genişlemeye çok müsait bir ürün. E, umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki sitelerde e, eğer ilgi duyuyorsanız ürüne satış etnebulabilişim.com.tr e, adresimize e-posta göndererek e, demo POC veya fiyat e, bilgisi temin edebilirsiniz. Her şey yapılır biliyor. E, Dakik konteynerlerinde olduğu için. Ee, Volkan Bey'in bir sorusu var. Özelden göndermiş. E, hangi protokol üzerinden erişim sağlanıyor diye. S e, S ve Telnet. Onun da bilgisini vermiş olayım. Cihaz, sekarta nasıl e, ürün? Yok, sekarta. cihazlara Sekart sanırım kastediliyor. Tamam. Okay. Yani güvenlik sağlanmış bir ürün. Zaten ürünün geliştirilme amacı mevcut A cihazı yönetim cihaz ürünlerinin kabiliyetlerinin e, çok limitli olması ve güvenlik fonksiyonlarının e, sıfıra yakın olması. Dolayısıyla enterprise ihtiyaçların tamamını karşılayacak durumda şu an. Lisanslamadan da kabaca bahsettim. E, abonelik bazlı bir lisanslamamız var. E, yıllık abonelik şeklinde lisanslamamız var. Ve cihaz sayısı başına 50, 100, 250, 1000 cihaz gibi e, yükselen bir e, baremimiz var. Yani atıyorum 35 cihaz için lisanslama yapmıyoruz. E, 50 cihaz için yapıyoruz. Ee, ve yıllık abonelik şeklinde tabii ki 1-2-3-5 yıl e, satın alınabiliyor çok teşekkür ederiz katıldığınız için e, yani bugüne kadar yaptığımız en kalabalık e, sunumlardan bir tanesi oldu KVKK ile birlikte yanılmıyorsam e, nitelikli sorular geldi e, soru soran e, herkesin cevapları sorularını cevapladığımızı düşünüyorum e, dediğim gibi satış etniği bulabilişim komutu detaylı bilgi ee, videomuzu da e, YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Linklerini sizlerle paylaşacağız. Ee, teşekkür ederiz. İyi teşekkür ederiz. Diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.